Ben Sevmeyli Hoca, Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım 5. haftamızın son konusu ve son videosu Köklü sayılar, köklü ifadeler konu testi arkadaşlarım Derseniz hazırsanız videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız sorularımızı çözmeye başlayabiliriz Evet arkadaşlar şöyle yapalım X sıfırdan büyük ve Y'de sıfırdan küçük olmak üzere Yani Y negatifmiş, X pozitifmiş y eksi x'in karesinin karekökü dışarı nasıl çıkar? Bakın burası 2 olduğu için bunlar birbirini götürür. Mutlak değer y eksi x. Neden? Mutlak değerdi. Çünkü çift derecelilerdi. Teklerde böyle bir sorun yoktu. Direkt y eksi x diye çıkacaktı. Burası da yine çift olduğu için eksi koydum. Bakın eksi buradaki eksi. Mutlak değer 2y eksi x dedik. Şimdi öncelikle y negatif ve x pozitif olduğu için küçükten büyük çıktığında arkadaşlarım burası negatif olacağı için x y diye dışarı çıkacaktır artı bir de burada y eksi x'imiz var yine bakın negatiften pozitif çıkmış içerisi negatif dolayısıyla dışarı nasıl çıkacak x eksi 2 yediye çıkacak bakın bu eksi bu eksi içeri eksiyle çarptım ve bu hale getirdim artı y eksiye artı x x birbirini götürdüm eksi ile eksinin çarpımı 2 y ve burada da eksi x'imiz olduğu için cevabımız 2 y eksi x'ti yani cevap bursa seçeneği olacaktı devam ettim ikinci soruyla Aşağıda bir markanın ürettiği içecek ve yanında eşantiyon olarak verdikleri bardaklar gösterilmiş. Ee, bu süt şişesi sevgili arkadaşlarım içecek ya yani da süt demeyelim içecek. Kök 726 mililitre. Bardakların da her biri kök 6 mililitre. İçeceğin tamamı eşantiyon bardaklara konulduğunda en çok kaç tane bardak tam dolmuştur diye soruluyor. Biz şunu yapacağız. Kök 726'yı kök 6'ya bölmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Böldüğümüz takdirde ise kök 121 değerini buluruz. Yani bu kadar bardak dolu dolar. Kök 121 de biliyorsunuz ki 11'tir Demek ki 11 tane bardak dolacakmış. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Sağ üst taraftayız. Üçüncü sorumuz. 1 bölü kök 3x artı 6 bölü kök 27x demiş. Bakın 1 bölü kök içerisinde 3x artı 6 bölü dedim. Orada duruyorum. 27 demek 3 kök 3'tü. Dolayısıyla ben 3 Daha sonrasında Şu şekilde yazabilirim Eşittir 1 dedim Şimdi gençler burada 6 ile 3'ü sadeleştirirsiniz Burada 2 kalacaktır Paydalar eşit olduğu için artık rahatlıkla toplayabiliriz 1 ile 2'yi topladım 3 bölü Kök içerisinde 3x eşittir Ne yaptı 1 Yani gençler ne demek oluyor bu Hocam şuradaki ifade Buradaki ifade kesinlikle ama kesinlikle 3 olmalı. Kök içerisinde 3x eşittir. 3 ise kökün içinin 9 olması gerekir. 3x arkadaşlarım 9 ise x 3'tür. Ve böylelikle cevabımız da c seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum. Dördüncü sorumuzda da dördüncü soru da bayrağımızın olduğu, bayrağımızı kullandığımız bir soru. Bir törende istiklal marşımız okunurken göndere çekilen bayrağımızın iki farklı konumu gösterilmiştir. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bayrağın boyu şurası. Zaten sevgili gençler. İkisinde de aynı. O halde diyorum ki kök 175 ile kök 112'nin toplamı kök x ile kök 343'ün toplamına eşittir. Bakın yazıyorum. Kök 175 ile kök 112'nin toplamı eşittir diyorum. Kök x ile kök içerisinde 343'ün toplamına eşittir. Şimdi kök 175 dediğimiz sayımız 5 kere 20 pardon 7 kere 25 olduğu için 5 kök 7'dir arkadaşlar. Kök 112 ee, sevgili arkadaşlarım bu da e, şöyle düşünelim 16 kere 7 değil mi? 16 kere 7 bu da 4 kök 7 olacaktır. İkisini toplarsanız 9 kök 7 gelir. Eşittir kök x artı şimdi kök 343 denilmiş 343 de 7 kere 49'dur arkadaşlar. 7 kere 49 343'ü verir. O halde bunun karekökü, bunun kareköküne eşitse 49 dışarı 7 diye çıkar. Böylelikle 7 kök 7 yapar. Şimdi şu 7 kök 7'yi karşı atarsanız, kök x eşittir 2 kök 7 gelecektir. Her iki tarafın karesini alırsanız da x eşittir 28 olacaktır. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Bu sayfayı bitirdik. Bir diğer sayfamızda 5. sorumuzdayız. X ve Y birer tam sayı olmak üzere güzel sorudur arkadaşlarım. Not almayı unutmayın x ve y tam sayı olmak üzere x köküç ile y köküçün toplamı 4x eksi 8y artı 120 olduğuna göre x çarpı y sonucu kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sol tarafı köküç parantezini alarak başlayalım işleme. x artı y dedik eşittir. 4x eksi 8y ve artı 120'miz de mevcut burada. Öncelikle arkadaşlarım x ile y'nin tam sayı olduğunu unutmayacağız. x ile y tam sayıysa toplamları da bir tam sayıdır. Ben bu tam sayıyı bir irrasyonel sayıyla çarpıyorum. Bakın irrasyonel sayıyla şu şekilde çarpıyorum. Çarptıktan sonra, sonra da x tam sayı ise bu da tam sayıdır. Bu da tam sayıdır. Bu da tam sayıdır. Tam sayıların toplamı da tam sayıdır. Şimdi arkadaşlar bir kere irrasyonel bir sayıyı bir tam sayıyla çarptığımız zaman e, genel olarak bir irrasyoneli vermez. ya Pardon bir irrasyoneli verir. Ama tam sayıyı vermiş. Dolayısıyla tam sayı olması gerekiyorsa ben diyorum ki bunun sıfır olması lazım ki sıfırla ben ancak irrasyonel bir sayıyı çarparsam sonuç bir tam sayı çıkar. Yani sıfır çıkar. O halde arkadaşlar x artı y kesinlikle ama kesinlikle sıfır olmalı. X de buradan eksi y'ye eşit olmalı. X eksi y'ye eşitse şu kısımda eksi y gördüğüm yere ben x yazarım. Yani 4x artı 12x artı 120. Sol taraf ne olmuştu şurası? Sıfır. Arkadaşlar o halde 4x de e, şurası 8x arkadaşlar toplayarak yazdım ben. 4x ile 8x'in toplamı 12x eşittir eksi 120 ise x burada eksi 10'dur. x eksi y'ye yani y'nin negatifi eşitse y de kesinlikle ama kesinlikle 10'dur. de y'nin çarpımı sorulmuş bunları çarparsanız cevabın eksi 100 olması gerektiğini de görebilirsiniz. 6. sorumuz 6. sorumuza geçmeden önce size şu kısımda şöyle alt kısımda ee, konu anlatım kısmında bahsetmediğim bir olaydan bahsedeceğim. Eğer ki sevgili arkadaşlarım bir kare kökün içerisinde a artı 2 kök b gibi bir ifade varsa tabi ki burası artı veya eksi arkadaşlar. Tamam. Bakın bunu formülize edebilmek için şuradaki iki şart iki olacak. 2 i̇ki yoksa ikiyi biz kendimiz üreteceğiz. Arada artı veya eksi olacak ve şurası da kökün içerisinde olacak. Bu şekilde bir ifade varsa siz iki tane sayı buluyorsunuz. Bir tanesi m, öteki de n olacak şekilde. Bu m ile n'nin toplamı a'yı, çarpımları da b'yi veriyorsa eğer biz bunun sonucunu kök m artı veya eksi aradaki neyse kök n olması gerektiğini bileceğiz. Tabii ki büyükten küçüğü çıkaracağız. Biz burada m'yi n'den büyük olarak kabul ederek bu işlemi yaptık. Bu bunu not olarak alın sevgili arkadaşlarım. Bu kuralın ismine böyle bir sürü isim <gülüyor> bulan hoca var ee, biz de zamanında bir şeyler söylemiştik ama bir isim bulmaya gerek yok şekil formatı bu aklınıza bulunsun şimdi bu sorunun içerisinde bunu kullanacağız 8 artı kök 63'ün kare kökünün 5. kuvveti çarpı 8 eksi kök 63 şimdi tabi şunun eşleniği şu olduğundan sevgili arkadaşlarım doğal olarak aklımıza bunları çarpmak geliyor ama bir tanesinin 4. kuvveti diğerinin 5. kuvveti var ben şunun bir tanesini yani 8 artı kök 63'ün bir tanesini kenara ayırmak istiyorum. Tabii bu kök içerisinde. Kenara ayırdım. Sonra çarpı artık bir tanesini kenara ayırdığım için burada 4 kaldı. 8 artı kök 63'ün karekökü çarpı 8 eksi kök 63'ün karekökünün hop tamamının 4. kuvveti desem yeridir çünkü ikisi de 4 olmuştu artık. Peki ben bunları çarparsam eşlinikleri olduğu için 8'in karesi 64 eksi kök 63'ün karesi 63 çıkardınız 1. E, 4. kuvvetini aldınız yine 1. Yani burası neymiş 1. O halde benim cevabım 8 artı kök içerisinde 63 olacak. tabii ki bir de bunun kare kökü var. Peki ama şıklarda böyle bir durum söz konusu değil. Madem öyle ben bunu şu formata getireyim çünkü benziyorlar. Bu formata getirebilmek için... Bu formata getirebilmek için Şunu yapacağız arkadaşlar Ben bu ifadeyi ben bu ifadeyi e, Şuradan 2 ile Çarpmak istiyorum tamam 2 ile çarpacağım Peki 2 ile çarptığım zaman ne değişir 2 içeri nasıl dahil edersiniz 4 olarak 4 kere 8 de 32 yapar Artı 4 kere 63 Yapar arkadaşlar Tabi 2, 2 ile çarptığımız için Bu ifadeyi de 2'ye bölelim ki e, Sonuç değişmesin Şimdi 32 artı 4 kök 63 oldu. Yalnız burada 4 var. Burada 2 olması gerekiyordu. O zaman bu 4'ün ikisini de içeri atalım 4 olarak. Yani kök içerisinde 32 artı 2 bakın 2 içeri 4 diye atarsam 4 kere 63 gelir ki 4 kere 63 de 252 yapar. İşte böyle. Bir de böyle ikimiz var. Şimdi gençler dikkat edin. 32 dediğimiz sayı 14 ile 14 ile 18'in toplamıdır. 252 de 14 ile 18'in çarpımıdır. Dolayısıyla ben üst tarafı artık kök 18 bakın arada ne var artı artı kök 12 pardon 14 bölü 2 olarak yazabilirim. Kök 18 dediğimiz sayı 3 kök 2'dir. Kök 14'e yapacak bir şey yok. Demek ki cevabımız neymiş? 3 kök 2 artı kök 14 bölü 2'ymiş. Yani adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam ediyorum 112. sayfamız sağ üst tarafıyla. Bakın burada ne var? 2. Şuradaki 6 bunun nesi? 1 bölü 6. kuvveti. Bir de bunun kaçıncı kuvveti var? 2. kuvveti var. Eşittir. Bakın şurasının derecesi 2. 2 kere 3 ne yapar? 6 yapar. 6. dereceden kök içerisinde. 2'nin küpü, çarpı, bir de burada 2'miz var. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri x bölü 6'dır bakın burası. Eşittir. Bu da 2 üzeri 3 artı 1'den 4 bölü 6. kuvvetidir. Şimdi burada ikiler eşit evet altılar eşit evet o halde biz Ahmet x ile 4 le birbirine eşit olsun x kaçtır diye sorulmuştu cevap Ceyhan seçeneği bulacaktı. Geçtim 8'e 8. sorumda arkadaşlarım şu kısmı biraz temizlemek istiyorum. Yukarıda bir otomobilin 10 litrelik yakıt deposunun 10 eşit aralığa bölünmüş yakıt göstergesi verilmiş. Şekildeki gösterge dikkate alınarak dipo, depoda bulunan yakıt miktarının litre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. 10 litre ve 10 eşit parçaya bölündüyse her bir aralık birer litredir. Yani birinci litre 2, 3, 4, 5 litre, 6 litre, 7, 8, 9, 10 diye devam ediyor. Demek ki bizim litremiz 5 ile 6 arasında olacak. 5 ile 6 arasında bizim sayılar elde etmemiz gerekiyor. 5 ile 6 arasından sayılar halledeceğiz ama bu sayıların hepsi köklü hatta kare köklü olan da var küplü, küp, küp, küp köklü olan da var 4. dereceden kök içerisinde olan da var şimdi gelin arkadaşlarım şu 3 kök 6'yı şu aralıkta mı değil mi diye kontrol edelim e, kare kök olduğu için ben bunun karesini alacağım ve kare kökten kurtaracağım karesini alırsam 9 kere 6'dan 54 yapar arkadaşlar tamam 5'in karesini aldınız, 25 6'nın karesini aldınız 36. 54, 25 ile 36 arasında mıdır? Hayır dışındadır. Demek ki 3 kök 6 olamaz. Hemen şunun karesini alıyorsunuz. 25 kere 2 ne yapar? 50. Peki 50 25 ile 36 arasında mı? Hayır değil. Küp kök 95 demiş. Bakın bu sefer küp kökü olduğu için ben bunu kökten kurtarmak için küpünü alırım. 95 gelir. 5'in küpünü alın 125. 6'nın küpünü alın 216. Peki 125 ile 216 arasında mı 95? Hayır tabii ki de değil. Şimdi ne var? Dördüncü kuvveti var. Dördüncü kuvvetini alırsanız 5'in 625 yapar. 6'nın dördüncü kuvvetini alırsanız sevgili arkadaşlarım bu da bize 36 çarpı 36 yani e, bu da ne demek oluyor? 36 çarpı 36 olur mu? Bir daha bakalım 6'nın küpü 216 1200 küsür bir sayı oluyor tamam mı? Belki de biraz daha fazla 1200'den büyük diyelim. Şimdi 625 ile 1200 arasında çıkması gerekiyor. Şunun dördüncü kuvveti. E 525 bunun dışında. Demek ki bu da değil. Cevabımız Edirne'ymiş. Bakalım ona da. Bakın küp kökü var. Küpün alanı 141. E bunun küpü zaten 125 ile 216 aralığında bekliyorduk biz. Dolayısıyla 141 bu aralıkta olduğu için cevabımız da Edirne seçeneği olur. Yani küp kök içerisinde 141 sayısı 5 ile 6 arasında bir sayıdır deriz sevgili gençler. Bir diğer sayfamız. Dokuzuncu say sorudayız. A ile B pozitif realseller olmak üzere. A kare B. Kök içerisinde AB işlemi tanımlanıyor. Burada AB 2 basamaklı sayı falan demediği için. AB'yi biz A çarpı B olarak algılamamız şart. Yukarıda tanımlanan işleme göre. 2 kare X nedir arkadaşlar? 2 çarpı X'in kareköküdür Bu da kaçmış? 3 kök 2. 3'ü hemen içeri atın. 3'ün karesi 9 içeri girdi 9 diye. 2 kere 9'da 18 mi yapar? Devam. Y çarpı 4, bunun kare dir, bu anlama geliyordu. 2 içeri dahil ederseniz 12 gelecektir. Bakın burada 2x18 ise x9'dur. 4y12 ise y X y'nin kaç katıdır? Yani 9, 3'ün kaç katıdır diye sorulmuş. Tabii ki 3 katıdır. Cevabımız da Bursa'dır. Geçtim 10. soruma. Yine şu kuralla alakalı bir soru. Gençler bu kuralla alakalı bir soru. Peki bu kuralı buna nasıl yedireceğiz? Bakın 2 var, artı var ve birbirinden farklı iki tane ifade var. Burada kökümüzde mevcut. Tamam. Bu kuralla ilgili olduğunu burada, buralarda anlıyoruz. 4 eksi x dediğimiz sayı, eksi x de 4'ün toplamıdır. Eksi 4 x dediğimiz sayı, dediğimiz sayı da eksi x de 4'ün çarpımıdır. Dolayısıyla ben bu ifadeyi arada da artı olduğu için kök içerisinde eksi x artı kök içerisinde 4, 2 yapar. Bu da kaç eşitmiş? 5'e. E gençler o zaman soru bitti çünkü 2'yi karşı yatarsam kök içinde eksi x ne yapar 3 yapar peki neyin karekökü üçtür 3'tür Tabii ki 9'un yani eksi x'in olması lazımmış 9 demek ki x kaçmış arkadaşlar eksi 9'muş diyeceğiz ve devam ediyorum 11. sorumla artık sona doğru yaklaştık bakın arkadaşlar şöyle bir ifade var bu işlemin sonucu soruluyor eşittir diyorum karekök içerisinde 1 artı 25 çarpı karekök içerisinde 26 kere 28 demek 26 27 eksi 1'dir. 28'de 27 artı 1'dir. Artı bir de 1'imiz var. Şu şekilde köklerimizi kapattık. Şimdi bundan sonra 27 1 ile 27 artı 1'in çarpımı nedir? 27'nin karesi eksi 1'dir. 2 kare farkından. E bir de ne var? Artı 1 var. Eksi 1 ile artı 1 giderse burası 27'nin karesiymiş. E 27'nin karesinin kare kökü ne var? 27 yapar. O halde 1 artı 25 kere 27'nin kare kaldı elimizde. E bu kaldığına göre 25 ile 27'yi nasıl yazarım? 26 1 çarpı 26 artı 1 biçimde yazarım. Bunların çarpımında yine 2 kare farkında. 26'nın karesi eksi 1'in karesi gelecektir. Bir de başta artı 1 var. Artı 1 ile eksi 1 giderse geriye karekök içerisinde 26'nın karesi kalacaktır. Bu da bize 26 cevabını çoktan vermiş olur. Cevap B seçeneğinde verilmiş gençler. Ve son sorumuz 12. soru. Irmak ve İsmail yukarıda verilen daire eşkenar üçgen ve dikdörtgen biçimdeki levhaları boyayacaklardır. Irmak yarıçapı 2 cm olan daire levhanın tamamını, İsmail ise bir kenar uzunluğu 4. dereceden kök içerisinde 48 cm olan eşkenar üçgen levhanın tamamını boyayacaktır. Irmak daire levhayı boyama işini 4 dakikada, İsmail üçgen levhayı boyama işlemini 3 dakikada bitirdiğine göre, İkisi birlikte dikdörtgen levhayı boyama işini kaç dakikada bitirir diye sormuş. Şimdi ırmağın boyadığı alana bir bulalım. Irmak arkadaşlar. Irmak. Bu alanı boyayacaksa dairenin alanı neydi? Pi çarpı r kare ile bulunuyordu. E, R'imiz 2 olduğuna göre pi çarpı 4 diyeceğiz. Yani ırmak 4 pi'lik bir alanı boyuyor ve bu işi 4 dakikada yapıyor. O halde pi'lik bir alanı 1 dakikada boyayabiliyor ırmak. Peki İsmail'e bakalım. İsmail ne kadar bir alan boyuyor? Burası eşkenar üçgendi. Eşkenar üçgen olduğu için, bakın eşkenar üçgen, eşkenar üçgen olduğu için bunun alanı neydi? Bir kenarı a olan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. Dolayısıyla ben şunun karesini alacağım. Bunun karesini almak demek şuradaki 4'ü yarıya indirmek demek. Dolayısıyla bunun karesinde sevgili arkadaşlarım şu kısmı silelim. Bunun karesini alırken şu 4'ü yarıya indirdik kök 48 dedik çarpı bir de kök 3'müz var. Bölü 4 formülden geliyor. Kök 48 arkadaşlar biliyorsunuz ki 16 kere 4'tür. Pardon 3'tür. 16 dışarı 4 diye çıkarsa 4 çarpı kökü çarpı köküç bölü 4 yapar. Böylelikle 4'ler gider. kökü çarpı kök ne gelir? 3. Yani İsmail 3 birim karelik bir alanı boyuyor. Kaç dakikada? 3 dakikada. Demek ki 1 birim karelik alanı 1 dakikada boyar diyeceğiz. Pekala. İsmail 1 birim kareyi 1 dakikada. Irmak pi birim kareyi 1 dakikada boyuyor. Bize ne demiş? Şuradaki dikdörtgeni ikisi beraber boyamaya başlarlarsa kaç dakika sürer? E bunun alanı neydi? Neydi? 5 pi artı 5 değil miydi? E o zaman şöyle deriz. Madem öyle 5 pi'lik kısmı ırmak zaten 5 dakikada yapacaktır. E 5'lik kısmı da İsmail 5 dakikada yapacaktır. Birlikte çalıştıkları için 5 dakikanın sonunda bütün iş bitmiş olacaktır. Yani cevabımız 5'tir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet gençler. Videomuzun sonuna geldik, testimizin sonuna geldik. Ödev ve değerlendirme videosunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.